Bugün 11 Aralık 2022 Pazar Güneş günündeyiz yengeç burcunda ilerleyen ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği sabah saatlerinde sevdiğimiz kişiler ve yakınlarımızla paylaşımlarımız mutluluk verebilir özel ve sosyal ilişkilerde daha duyarlı olabilir rahatlıkla empati yapabiliriz ruhsal ve bilinçaltına yönelik her konuda verim yükselebilir Sabah erken saatlerde derin ve mesaj içeren özel rüyalarda görebiliriz. Ay öğleden sonraki saatlerde Oğlak Burcu'ndaki pirotonla karşı tacı da olacak. Özel yaşam, aile, iş, kariyer alanındaki sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken daha kararlı ve hırslı hissedebiliriz. Ancak duygusal baskılar ve manipülatif durumlarla da karşılaşabiliriz. Gece saatlerinde ise yengeç burcundaki ay balık burcundaki jübiterli üçgen görünümde olacak ve 21.49'dan itibaren boşlukta olacak. Ruhsal olarak daha dengeli, huzurlu hissedebilir, yakın ilişkilerimizde güven ve uyumu bulabiliriz. Duygusal hassasiyetimiz ve sezgilerimiz çok güçleneceğinden gece saatlerinde maneviyata ve tefekküre yönelmek faydalı olabilir. Ay 23.08'den itibaren aslan burcunda ilerlemeye başlayacak.